Temiz eller, temiz eller, temiz eller, temiz eller. Yemeklerden önce, oyunlardan sonra. Yıkarım ellerimi, temizlerim kendimi. Boşar dışar kalkarım, yolulup sonra acıkırım. Yıkarım ellerimi, silerim tüm kirleri. Yıkarım ellerimi, temizlerim kendimi. Temiz eller, temiz eller. Temiz eller, temiz eller, temiz eller. Temiz eller. Temiz eller, temiz eller. Yıkarım ellerimi Silerim tüm kirleri Yıkarım ellerimi